Ee, Masur Başkan şimdi şöyle bir olay şimdi görevi gelirken dedi biz hiç yani herhangi bir köyde bize oy çıksın çıkmasın biz herkese eşit davranacağız. Bir kere çok iyi bir davranış. Ha şimdiye kadar kaç kere kapılarına gittik şu saate kadar hiç boş dönmedik. Asfalta gelince bence bu bir altyapı. Asfalt değil de bence altyapı oldu. Burada Masur Başkanı herhalde beni duyar. Şöyle diyebilirim, seneye eğer bu asfaltın üzerine bir 10 santim kadar sıcak asfalt giderse bu asfaltın ömrü tam 30 sene arkamıza bakmaz. 30 yıl ömrü uzar bu asfaltın. Şimdi tabi e, Polatlı'nın köylerinin büyük kemikleşmiş sorunları vardı. Özellikle yol, su. E, 30-40 kilometre zamanda hiç ellenmemiş bir yol. Şimdi arabayla geldik gayet güzel olmuş fakat Cezmi e, muhtarım da dediği gibi e, bu bir başlangıç bunun üstüne inşallah sıcak asfalt sereceğiz ve bu Polat'ın en uzak köylerine hizmet nasıl getiriliyormuş e, bundan sonra görülecek.